Teknoloji Okulu'nun hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarının yeni bölümüne karşınızdayız. Bu bölümdeki konumuz arkadaşlar geçtiğimiz günlerde raflardaki yerini alan FIFA 21 oyunu. Biliyorsunuz arkadaşlar PES kendini bozmadan önce FIFA ile arasında önemli bir rekabet vardı. Fakat PES 13'ten sonra ibre tamamen FIFA'dan yöne doğru dönmeye başlamıştı. Dolayısıyla ülkemizdeki FIFA oyuncusunun sayısı da o 2013'ten sonra falan önemli ölçüde arttı. Artık herkes hatta FIFA oynamaya başladı diyebiliriz. Peki FIFA 20 ile FIFA 21 arasında ne gibi değişiklikler var? Bu programda biraz bunlardan bahsedeceğiz ve kısa bir FIFA 21 incelemesi gerçekleştireceğiz sizlerle. Öncelikli olarak şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Malum bir geçiş sürecindeyiz. Bu geçiş sürecinde ne var? Yeni nesil konsollara oyunların optimize edilmesi süreci var. Bazı üreticiler... Eski nesil konsollar için ayrı oyun, yeni nesil konsollar için ayrı oyun yapıyordu. Dolayısıyla bu reddeden baktığımızda şimdiki nesil için çıkan oyunlarda fazla bir değişikliğin olmadığını görmüştük bu tarz yapımlarda. FIFA'ya geçecek olursak FIFA 21'de de görsellik açısından pek bir değişikliğin olmadığını görüyoruz. Yani FIFA 20 ile FIFA 21 arasında görsel açıdan ne farklılık var diyecek olursanız açıkçası çok ufak nüanslar var diyebiliriz. Nedir bunlar? İşte bazı oyuncuların surat modellemeleri, yüz modellemeleri daha gerçekçi yapılmaya çalışılmış. Özellikle de Premier Lig'deki genç oyuncuların suratlarına odaklanılmış diyebiliriz. Önceki nesile yani FIFA 20'de genç oyuncular böyle random olarak karşımıza çıkıyordu. Fakat FIFA 21'de bunlara bayağı bir uğraşılmış arkadaşlar. Özellikle Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde yer alan futbolcuların, Surat yapılarına ayrı bir önem vermiş FIFA 21'de. Örneğin geçtiğimiz yıl FIFA 21'de işte PSV, Lyon, Marseille gibi takımlar aldığınızda e, oyuncuların suratları genel itibariyle randomlu. Fakat bu yıl çıkan oyunda yani FIFA 21'de oyuncu suratlarının çok daha benzer olduğunu söyleyebiliriz. Görsellikle ilgili yenilikler bu kadarla sınırlı arkadaşlar. Yani bunun dışında çok bir şey beklememeniz gerekiyor oyuna. Gelelim oynanışa. Malum Electronic Arts her sene oyun tarafında yani oynanış tarafında bazı değişikliklere gidiyor. Bu sene de yine... Farklı bir konsept karşımıza çıktı. Bu yıl özellikle orta tarafında baya bir değişikliğe gidilmiş. Yani açtığınız ortaları isabetli ve güzel bir şekilde gerçekleştirmeniz için önemli derecede pratik yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü orta açmak oyunda zor bir hale getirilmiş diyebiliriz. Örneğin çapraz bir yön verirsek orta açarken top direkt dışarı gidiyor. Bunun için direğe doğru koşturup korner çizgisine paralel bir şekilde orta açmanız lazım ki açtığınız orta... Ceza sahası içerisine gitsin yoksa ceza sahasına girerken çapraz bir şekilde orta açayım derseniz dediğim gibi ortanız direkt olarak dışarı gidiyor arkadaşlar. Bunun haricinde uzaktan şutlar çok etkisizleştirilmiş. Ben bunu fark ettim. Yani uzaktan çektiğimiz şutlar genel itibariyle kaleye sürünerek gidiyor ya da kaleyle alakasız bir yerlere gidiyor. Dolayısıyla bu futbolcuyla da alakalı olabilir ama FIFA 20'de, FIFA 19'da, FIFA 18'de genel itibariyle ceza sahası dışından Bayağı bir gol atabiliyorduk. Lakin FIFA 21'de ceza sahası dışından gol atmak neredeyse imkansız hale gelmiş durumda. Oyunda benim şikayet edeceğim noktalardan birisi arkadaşlar. Skrip dolayının hala devam ediyor olması. Atıyorum online oyunda 3-4 maç üst üste kazanıyorsunuz. Sonraki maçta karşınıza saçma sapan bir rakip geliyor. Diyorsunuz ki ben buna en az 6-7 atarım. Fakat toplarınız direkten dönüyor. Oyuncularınız birbiriyle paslaşırken bariz hatalar yapmaya başlıyor ve adam kalenizde bir kere geliyor. Onda da saçma sapan bir gol yiyerek maçı kaybetmiş oluyorsunuz ki bu bazı maçlarda da yine karşımıza çıkan bir durum. Örneğin karşınızdaki rakibinizi eziyorsunuz yani bariz bir üstünlüğünüz var ve maçta 2-0. Breddeden sonra oyuncular böyle ipe sapa gelmez hatalar yapmaya başlıyor. Ve sürekli pas hataları yaparak topu neredeyse kalenin önünde rakibe kaptırmaya başlıyorlar. Attığınız paslar kısa paslaşmalarda dahi yerini bulmuyor. Rakip oyuncular tamamen %100 paskılı, presli bir oyuna başlıyorlar. Ve bunda karşı tarafın rolü de yok. Tamamen yapay zekanın kendi inisiyatifinde olan durum arkadaşlar. Sonrasında ise iste et demez gol yedi. Goller Yiyorsunuz. Yani bu tarz şeyler FIFA serisinin önceki oyunlarında da vardı. Genele baktığımızda yine FIFA 21'de de devam ediyor. Bu skrip dolayı bir türlü ayarlayamadılar. Yani... Tarafsız bir oyundan söz etmek açıkçası çok da doğru olmayacaktır bu açıdan baktığımızda. Online modlarda herhangi bir yenileme yok. Yine fut sezonları devam ediyor. Kartlar falan satın aldığınızda çeşitli futbolcular açıyorsunuz. Bu futbolcularla yine aynı şekilde online kadroları düzenleyerek maçlar yapmaya devam ediyorsunuz. Kısaca özetlemem gerekirse arkadaşlar. FIFA 20 ile 21 arasında değişen öyle çok fazla bir şey yok. Dediğim gibi oynanış tarafında biraz zorluklar var. Yani oyunu kolaylaştırmak yerine elektronik artı spors oyunu biraz daha zorlaştırmış diyebiliriz. Bu arada biz oyunu Play Store'dan temin ettik arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşalım. Niye Play Store'dan temin ettik? Çünkü baktık en buradaydı. Bizim aldığımızda ön siparişliydi oyun. Fakat şu anda da 379 lira. Eğer böyle teknoloji mağazalarına vesaire giderseniz fiyat etiketinin zaten 400-450 lira olacağını kendiniz de göreceksiniz. Ayrıca Play Store'da aldığınızda biz peşin aldık ama eğer evinizde titine falan internet paketiniz mevcutsa internet faturanıza da taksit yapabiliyorsunuz. Bu da fiyat açısından avantajlı olabilir arkadaşlar. Oyun Canavarının bu haftaki bölümünde FIFA 21'e bir ön bakış yaptık. Biraz değerlendirmelerde bulunduk ve oyunun içeriğine dair bilgiler verdik. Önümüzdeki haftada yeni bir programda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar.